akıl ve zeka oyunları deyince hani neler anlamalıyız? Bu bir nevi beyin sporumudur Nedir? Biraz evet. izah ederseniz memnun olurum. Aynen öyle hocam. Beyin sporudur. Çocuklarda dikkat koordinasyonu olan durumlarda biz devreye giriyoruz. Materyallerimizle birlikte bu, bu problemleri ortadan kaldırmaya yönelik eğitimler yapıyoruz. Strate, strateji uygulama, problem çözme, Geometrik zeka, beynin sağ ve sol e, kısımlarını aynı anda çalıştırmaya yönelik eğitimlerimiz. Hani e, akıl oyunları denildiği zaman birazcık havada kalıyor. Hani nasıl, ne demek akıl oyunları diye bazen sorularla karşılaşabiliyoruz. Bu durumda bizler şey diyoruz, yani materyallerle birlikte çocuklara e, oyun adı altında eğitim veriyoruz. Çocuklar oyun oynadıklarını düşünüyorlar ama biz altyapıdan e, onların zeka gelişimlerini birazcık daha üst seviyeye çıkarmak adına eğitimler veriyoruz, dersler veriyoruz. Ve evet. biz bunu derslere koyduk. Branş dersi olarak okullarımızda. Çok güzel. Peki aileler de bu eğitimlerden fayda görüyorlar mı? Veya başvuruyorlar mı size? Tabii ki. Yani problem olduğunu düşündükleri yani problem derken şöyle çocuklarımız çok fazla televizyon, tablet hani teknolojideki Oyunlarla çok haşır neşirler. Haliyle bu da dikkat koordinasyonunu ortaya çıkarmış oluyor. Çok ciddi sıkıntılar e, oluşuyor. E, Derslerine adapte olmakta zorluk çekiyorlar. Öğretmenlerine ve okula adapte olmakta zorluk çektikleri için bize bu şekilde bir talep geliyor. Neler yapılabilir diye. E, artı hiçbir problem olmadığı halde daha iyi eğitim almak adına... İlkokul, ortaokulda problem çözme, semboller, formülleri daha iyi kafada tutama adına böyle bir talep olabiliyor. Bununla birlikte biz çocuklarımızla birebir eğitim alabiliyoruz, verebiliyoruz. Grup halinde eğitimlerimiz olabiliyor. Artı materyallerimizi biz ailelere sunuyoruz. Aileler, hani bir çocuğun en mutlu olduğu şey... Anne babayla birlikte vakit geçirmektir. Yani televizyonu bir kapatıp materyalleri ortaya koyup yani çok rahatlıkla böyle yere oturarak böyle uzanarak bile yapılabilinir. Anne baba çocuklarla birlikte hem eğlenilerek hem de bu zeka oyunlarıyla birlikte güzel keyifli eğitimler verilebilinir. Bu şekilde de olabiliyor. Böyle materyallerimizle birlikte güzel eğitimler vermeye devam edeceğiz diye umuyorum. Evet. Peki okullar size nasıl müracaat ediyorlar? Ee, hocam okullar şöyle e, birçok eğitim, eğitim yerleri akıl oyunları e, dersinden haberdar. Bazı eğitim yerleri bu dersleri müfredatlarına koymuşlar. Ama bazı okullarımız bu durumdan haberdar olmadıkları için bizler kendimiz gidiyoruz. E, kendileriyle tanışıyoruz, müfredatımızı sunuyoruz. E, sistematik bir şekilde ilerlediğimiz için onlar materyallerimizi de götürüyoruz. E, bu şekilde bir görüşme sağlıyoruz. Sonrasında da tekrar bize dönüş yaparak eğitimlerimize başlıyoruz. Peki örnek bir uygulamanız var mıdır? Var galiba bir örnek getirdiğinizi evet, görüyorum. Evet getirdim. Bu oyunumuzun ismi eee Şöyle yapıyorum. Şimdi bu normalde 3 e, yaş 2-3 yaş arasındaki çocuklarımızda bu şekilleri onların önüne koyarak hani e, şekilleri birleştirme yerlerine takma olarak yapılabilinir. Belirli bir zaman sonra çocuklar zaten bunu kavramış oluyorlar. Yerlerine takıyorlar. Bitmiş oluyor. Bunu buraya bırakıyoruz. Sonrasında oyunumuzun içinde 60 tane problem var. Bu e, kolaydan en zora kadar gidiyor. İlk başta şekillerimizin problemlerimizin çözüm bölümleri var. Yalnız burayı çocuklara adapte etmiyoruz, göstermiyoruz. Yani 5-6 yaş mutlaka bakabilir, ama onlara şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Oraya bakarsan oyunumuzun kuralı bozulur. Hani bunu onlara bildirmemiz gerekiyor. Yani kolaya ulaşmamaları gerekiyor. Sonrasında çok hızlı bir şekilde şekillerimiz çıkıyor, nesnelerimiz çıkıyor. Hangi şekilleri kullanacağımız da şeklinizin yan tarafında verilmiş oluyor. Örneğin bu şeklimizi alıyoruz. Biz buna küçük büyük T diyoruz ve küçük L harfi diyoruz. Bunları yerleştiriyoruz. 3 yaşındaki bir çocuğumuza bir tanesini biz yapıyoruz. Sonrasında şekli koyuyoruz. Bunu da hadi bakalım sen tak. Hadi ya da sen takabilirsin, yapabilirsin. Sonrasında o zaten o şeklin oraya olabileceğini görsel olarak, beyinsel olarak e, hazmediyor. Beyni buna dürtü veriyor. Hemen yerleştiriyor. Sonra diyorum ki ben sence olmuş mu? Bir düşünüyor. Olduğunu biliyor. Evet öğretmenim. Olmuş deyip tekrar bize sunuyor. Bunu bu şekilde devam ederek bitirmiş oluyoruz. En son 60 tane problem çözdükten sonra Tekrar başa alıyoruz, bu sefer de dakikaya sunuyoruz. Yani bütün hepsini bitirdiği için beyin artık onu biliyor. Bütün şekilleri kavradı, bütün nesneleri hatırlıyor. 20 dakikada kaç tane şekil yapabilir? Beyin artık hızlı bir şekilde ilerlemiş oluyor. Hem görsel algı devreye giriyor, hem strateji devreye giriyor, geometrik zeka devreye giriyor. Hepsini birlikte sunarak en sonunda bizler neler çıktı sayıyoruz. Evet, anladığım kadarıyla özgüvenlerine de destek oluyor. Aynen, aynen Değil hocam. Aynen. Karar verme stratejileri <gülüyor> gelişmiş oluyor. E, verdikleri kararların sorumluluklarını almış oluyorlar. Emin Değil oluyorlar mi? kendilerinden. Emin 3, 2, 3 ve 4 yaşta renk kavramı da oturmuş, şekil ve renk kavramı da oturmuş oluyor. Onları da algılamış oluyorlar. Bizim materyallerimizde yani bu materyalde belki çok şekil kavramı olmayabilir ama üçgen, kare, geometrik şekillerli materyallerimiz de var. Onlarla şekil kavramı da oturmuş oluyor. Yani ilkokula çok güzel bir şekilde hazırlanmış bir şekilde geçiş yapıyorlar. Yani okul öncesi dönem öğrencileri ve velileri...